Güler yüzle açıyorum bu videoyu. Ne diyorlardı bu bilanço dönemi için? Facia olacak. Resesyon şirketlerin içinden geçecek. Resesyona giriyoruz. Bilanço resesyonları olacak. Özellikle Nasdaq darman duman olacak. Bugün bakıyorum borsaya Nasdaq %2.43 yükselmiş. S&P 500 %1.96. Dow Jones %1.57. Ayın başından bugüne Nazlı'nın yükselişi %3.5 buçuk. Nisan ayında şu an kadar yavaş gitti yükselişe yeni başlamış tümleyiz. Altının yükselişi %2'ler civarında. ...altın alın dediler, BIST yüz daha iyidir dediler. Sonuçlara bakın. Nerede bu kadar yanılıyorlar bilmiyorum. Yani ben açıkçası ekonomist olmayı hiç istemiyordum. Ben teknoloji şirketlerine yatırım yapmak ve onlardan bahsetmek istiyordum. Ama öyle değilmiş dünya. Ekonomistler o kadar zırvalıyorlar ki... ...araya girmek ve biraz içerik paylaşmak zorunda kaldım. Umarım yararlı oluyordur. Bakın bugün gelen veri akışı... ...benim de sabahleyin biraz kafamı karıştırmadı değil. Niye? Çünkü arka arkaya birbirleriyle çok çelişkili veriler geldi. En önemlisi tabi şu manşetlere düşen Amerika'daki büyümenin %1.1 seviyesine indiği ilk çeyrekte. Felaket rakam dendi çünkü beklenti %1.9'du. Bir önceki aynı dönemde %2.6'ydı. E bu durumda Amerika resesyona sürükleniyor. Hemen manşetlere bu düştü. Twitter'de ben bu yorumu attım. İşte gördüğünüz hocam Amerika resesyona girdi falan dedim. Ben de dedim ki biraz sakin olun ya daha verin detayına bakmadık. Çünkü o kadar çelişkili veri akıyor ki. Mesela işsizlik başvurularında gerçekleşen 230 bin adet var. Beklerdi 248 bin. E, i̇nsanlar işsiz kalmıyorlar. Hala istihdam var. Vatandaş para harcamaya devam ediyor. Gerçekleşen %3.7. Beklenti %3.4. Bir önceki çeyrek %2.6. Vatandaş hiç resesyon mesesyon varmış gibi düşünmüyor. Bir yandan devlet de para harcamış. Devlet çok harcamış. Amerika'da zaten biliyorsunuz o yüzden borçlanma sürekli artıyor. %4.7 artış var devletin harcamalarında. Beklenti %2 idi. Bir önceki dönem %2.6. Çok acayip değil mi? Bir yandan da tabi. Çekirdek tükeci harcamaları fiyat en değişim geldi. Gerçekleşen %4.9, beklenti %4.7, bir önceki %4.4. Baktı hemen tabloya bizim ezberciler. O kadar çok var ki gördünüz mü hocam stagflasyon neden? Bir yandan enflasyon yine almış başını gidiyor. Bir yandan ekonomide küçülme var. Amerika resasyona girecek. Ya bir dakika bir sabırlı olalım. Ben de ne dedim? İyi bir tablo değilim ama barstolar yukarıda. Gümraz daha aksın bir bakalım. Biraz sakin olalım. Çünkü evet tablo böyle gelince çünkü veri akışında bir anda detaylara giremiyorsunuz. Bir dağılıyorsunuz ya ne oluyor falan diyorsun. Çünkü büyüyor mu ekonomi, küçülüyor mu, istihdam var mı, enflasyon düştü mü? Hakikaten ortalık çorba böyle numara biraz sakin olmak gerekiyor. Ve bu sakinlikten sonra gidip detayları incelemek gerekiyor. Benim de bugün gidip incelediğim detay şu büyüme rakamındaki sert düştü. Ve inceleyince çok enteresan şeyler gördüm. En enteresan gördüğüm şey de ekonomik büyümeyi esas yavaşlatan konunun vatandaşın harcaması olmadığını devletin harcaması olmadığını bakın burada tüketici aslanlar gibi harcamaya devam ediyor hatta bir önceki çeyreğe göre daha fazla harcamış devlet harcamaya devam ediyor i̇thalat ihracat aslanlar gibi devam ediyor Amerikan ekonomisinde. Yatırımda yavaşlama var gayet de doğal. Çünkü geleceğe yönelik olarak o kadar kötümsel bir hava pompalandı ki ve bir yandan da biliyorsunuz kediler tarafında tabii, elbette kısıtlamalar var. Yatırımda yavaşlama var ama en önemlisi bütün ekonomiyi yavaşlatan konu envanterdeki yavaşlama. Nedir envanterdeki yavaşlama? Şirketler ülkenin resesyona gireceğini, tüketicinin tüketmeyeceğini düşünüp Ellerindeki envanteri boşaltıp yeni mal almamışlar. Durum bu. Yani zaten PMI indekslerinde de benzer bir durum görüyorduk. Satın almacıların morali bozuktu. Şimdi buna baktığınız zaman çok enteresan bir tablo çıkıyor karşınıza. Yani evet bir yandan %1.1'e düşmüş büyüme. Bakın %3.2, %2.6 nasıl da düşüyor. Dibe doğru gidiyoruz çıkıyor. Ama aslında iki şey birden gerçekleşiyor. Bir tanesi Amerika henüz resesyona girmemiş. Resesyona girmesi için ülkenin iki çeyrek üst üste ...negatif bilme göstermesi lazım. Yani şu andan ancak 6 ay sonra... ...resesyona girip girmediğimizi öğrenebilirsek... ...o da önümüzdeki 2 çeyrek eksi giderse. Zaten piyasa bunu sevdi. Resesyon lafını en azından bir 6 ay... ...rafa kaldırmış olduk. Kaldı ki daha önemli bir konu var. Tüketici tüketmeye devam ediyor. Ama envanterde mal yok ve şirketler yatırım kesmişler. Ne yapacaklar şimdi? Tüketici tüketmeye devam ediyorsa... ...mal alacaklar ve yatırım yapacaklar. Bu kadar basit. Evet, kediler kısıtlı olduğu için... Belki tüketicinin bu hızına yetişemeyecekler ve o enflasyon açısına endişe verici biraz. Ve evet belki de bazı şirketler bu işe tam ikna olmayacaklar. Hemen ürüne yüklenmeyecekler. Ama düşünün aranızda tüccar olanlar var. Talep kapıda yığılmış. Ne yapacaksınız? Gidip alacaksınız ürünü. Şimdi böyle baktığımızda aslında önümüzdeki ikinci çeyrekte ben daha hızlı bir büyüme bekliyorum. Tüketici belki bir miktar azaltacak alışverişi. Niye? İşsizlik var vesaire var ama işte öyle bir Artırmaya da devam ediyor gerçi. Ama hala alışveriş kuvvetli tüketici tüketmek istiyor. Unutmayın Amerika bir tüketim ülkesi. Ne yapacak şirketler? O tüketim ayak uyduracaklar ve bu envanterlerini ...tekrar yukarıya çekmeye başlayacaklar. Bir önceki dönemde mesela... ...büyümenin %2.6 olduğu dönemde... ...envanter artışı vardı yine. Oradan yine korktular, envanterleri azalttılar. İşte burada görüyorsunuz ciddi bir envanter azalması var. Bu da ekonomiyi küçülmüş gibi gösterdi. Bunu bir grafikle ifade etmem gerekirse... ...burada envanterin ne kadar hızlı bir şekilde azaldığını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...resesyon yok. Tüketici aslanlar gibi alışverişe devam ediyor. Devlet deli gibi harcıyor. Onun başka sorunları olacak borç tabanı falan daha evvel bahsettim biliyorsunuz. Oralara geleceğiz. Ama şimdilik tüketici tüketmeye, devlet tüketmeye devam ediyor. Gelecek çeyrekte bu tüketim birdenbire aniden durmayacak. İnsanların parası aniden bitmiyor. İnsanlar aniden moralleri bozup alışveriş falan kesmiyorlar. Öyle değil. Herkes her gün CNBC'ye falan bakmıyor. Herkes Alışma işe devam ediyor. Bundan dolayı firmalarda daha fazla üretmeye ve envanteri artırmaya çalışacaklar. Bir yandan da biliyorsunuz Çin'de de ekonomi hızlanıyor. Şimdi bunun getirebileceği sorun enflasyon artıyor diyebiliriz. Nitekim burada da bir sanki enflasyon geri geliyormuş gibi veri var. Doğru ama o da önümüzdeki çeyreğe pek yansımaz. Daha ileriye doğru sarkar. Çünkü her şeyde bir gecikme var. Zaman gecikmesi var. Ve ben özellikle Nisan ayındaki enflasyonun düşüş hızı biraz yavaşlayacak. Çünkü baz etkisi daha az. ...2022 Nisan'daki enflasyon daha düşüktü. O yüzden baz etkimiz azalıyor. Ama düşme devam edeceğini düşünüyorum. Daha evvel bununla ilgili onlarca video yaptım. O yüzden o tarafında pek aldırmıyorum. Bugünün tabii garantilediği bir konu oldu. FED muhtemelen faizleri artırmaya devam edecek. Mayıs ayındaki faiz artışı gelecek yine. 25 bas puan. Niye? Çünkü ortalık hareketli. Tüketici tüketme devam ediyor. Neden dursun FED? Envanterde şimdi bu firmalar yüklenecekler. Ben faizi de bile düşürürsem iyice enflasyon coşacak... Mayıs ayında o yüzden bir faiz artışı bence gelecek 25 bas puan. Gelmezse güzel olur ama gelecek. Ama önemli değil. Piyasalar bunun farkında, bunu fiyatladı. O yüzden de bugün borsada bu kadar coşkulu bir gün yaşandı. Borsa kapandıktan sonra da Amazon bilançosu geldi. İyi bir bilanço getirdi Amazon. hisse başı kar, beklenti 20 cent, gerçekleşen 31 cent. Jiro hedefi 124 milyar, gerçekleşen 127 milyar. hisse tabi çok olumlu tepki verdi buna. Görüyorsunuz burada %10'a yakın yükseldi. Hatta ben de o sırada bir tweet attım. Ben yine Amazon'u beceremedim dedim. Ben hep Amazon'da yanılırım çünkü. Ben Amazon'da hafif düşüş bekliyordum. Böyle çok sert yükseliş geldi diye. Fakat sonra bir şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Bilanço toplantısında mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı CFO bir şeyler söyledi ve hisse düşmeye başladı. Bakın %10 artıdan %-158'e gelmiştir. 11-12 puan sadece CFO'nun söyledikleri düştü. Ne dedi CFO? Gittim baktım. Birincisi, buğut hizmetler tarafında sıkıntı olduğunu söylemiş. Buğut hizmetler beklendiği kadar büyüme, önümüzdeki dönemlerde küçülebilir diyor. O bunu müşterilerde sıkıntı var, enflasyon, deflasyon bir şeylere bağlıyor ama... Aslına bakarsanız Azure'da ve Google'da Bulut tarafında büyümeler görmüştük. Bence oraya pazar payı kaybediyorlar. İkincisi bile Perakende taraftaki tüketicinin de pahalı ürünlerden ucuz ürünlere doğru yönlendiğini söyledi. E bu da tabii pek hoşuna gitmedi yatırımcıların. Sırf Amazon'u değil bu arada. Kapanış sonrasında Nasdaq yine çok iyi gidiyordu. Yarına da çok yüksek bir artil açacak gibiydi. Orayı da biraz bozdu. Son duruma bakayım. Evet Amerikan vadeliler nazlakta. Nasdaq'ta. Eksi 0.3 var. Oysa artı birlerdeydi bu. Bir CFO bize yarın <gülüyor> biraz pahalıya mal olacak gibi. Oluyor böyle şeyler. Bugün çok enteresan bir konu daha vardı bu arada. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ı spamlemişler. Rusya'dan iki kafadar ona... Demişler ki biz Zelenski'yiz. Adamla bunlara gayet güzel Powell videodan bağlanıp Amerika'nın enflasyon politikasını Merkez Banka politikalarını anlatmış. Karşısında Zelenskiy var sanarak. Gerçekten çok çapsız bir adam bu Powell ve ekibi. Düşünsenize Amerika'nın en önemli ekonomi bürokratı Rusya'dan iki tane genç arkadaş tarafından kandırılıyor. Onları Zelenskiy sanıyor falan. Akıl almaz bir şey yani. Bunları da sonra ileride konuşuruz. Böyle ilginç bir gündü, neşeli bir gündü. Bakalım ya nasıl olacak. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere there